Rüyada cüzdan görmek kişiye ait özel bir gerçek demektir. Kişi eğer rüyasında cüzdanını bir başkasına veriyorsa bu birine özel bir meselesini anlatacağı anlamına gelir. Rüyada cüzdanını kaybetmek aynı zamanda münakaşa ve tatsızlık anlamına gelir. Kişinin çok iyi anlaştığı biriyle kavga edeceğine işaret eder. Rüyada cüzdan bulmak ve içinin dolu olduğunu görmek şansın, kısmetin açılacağına, kişinin hayatında bir anda olumlu yönde değişmeler olacağına işaret eder. Rüyada içi boş bir cüzdan görmek hayırlı değildir, kişinin hedeflerine ve isteklerine ulaşamayacağına işaret eder. Rüyada kişinin cüzdanını düşürüp içindeki her şeyin bir anda dağıldığını görmesi, kendine özel gerçeklerin herkes tarafından öğrenilmesine işaret eder. Rüyada eski bir cüzdan görmek, kazanç, mülk sahibi olmak, rızkın artması, kişinin bolluk ve berekete kavuşması anlamına gelir. Rüyada yeni cüzdan görmek, rüya sahibinin karşısına çıkacak olan yeni kısmetlere ve fırsatlara işaret eder. Rüyada cüzdan bulmak, içinde kağıt ya da demir para olduğunu görmek, kişinin uğur ve şans içinde olduğuna, uğur ve şans getireceğini, kısmetinin açılacağı anlamına gelir. Eğer cüzdanının içi para dolu ise rahat bir şekilde yaşayacağına, maddi sıkıntı ve geçim sıkıntısı olmayacağına, bereket ve bolluk içinde geçireceğiniz bir döneme işaret eder. Rüyada boş cüzdan bulmak ise, fakirlik, maddi anlamda meşakkat içinde olma ve iş hayatındaki başarısızlıklara işaret eder. Boş cüzdan bulan kişinin işleri bozulur ve bazı kederlere maruz kalır. Bazen de bu rüya hayırsız kısmetlere veya kendisine faydası olmaya kazançlara işaret eder. Rüyada cüzdan kaybetmek sırların ifşa edilmesine işaret eder. Bu nedenle buraya gören kimse kendisine emanet edilen bir sırrı başkalarına söyler ve o sözün yayılmasını sağlar. Bazen de bu rüyayı gören kişinin para sıkıntısı çekmesine ve iş hayatında bazı aksaklıklar yaşayarak mallarının bir kısmını kaybetmesine işaret eder. Rüyada cüzdan kaybetmek çok sevilen, saygı gösterilen ve çok güzel günler geçirmiş olan bir arkadaşla da bir alpara tartışılacağına da işaret eder. Rüyayı gören kişinin çok büyük bir sırrının ortaya çıkmasına, bu sebeple insanlar arasında çok utanmasına ve ruhsal durumun çok kötü bir hale gelmesine işaret eder. Ayrıca çok sevilen bir kişinin zamansız bir şekilde vefat etmesi anlamına da gelir. Rüyada cüzdan bulmak iş hayatında çok büyük kazanç elde edeceğine, işlerin çok iyi bir hale alacağına ve sıkıntıların bu sayede son bulacağına işaret eder. Aynı zamanda aile hayatında çok büyük mutluluklar olacağına, çok güzel günler olacağına ve hanede bolluk, bereket, hüküm süreceğine işaret eder. Rüyada cüzdan çaldırmak çok tutumlu bir kişi olan rüya sahibinin iş hayatında yaşayacağı sorunlardan ötürü kazancından büyük para kaybedeceğine, uğradığı zararı telafi etmek için aldığı borçları ödeyememesi üzerine borçların katlanacağına, sırtına daha büyük bir yük olarak bineceğine, sorunlardan, sıkıntılardan çok çaba göstermesine rağmen bir türlü kurtulanmayacağına, Büyük üzüntüler yaşadıktan sonra çok sıkıntılar çektikten sonra işlerinde yavaş yavaş iyileşme olacağına para kazanmaya devam edeceğine işaret eder. Rüyada cüzdanını düşürmek içinde bulunduğunun sıkıntıların azalmasına, sıkıntıların ve dertlerden kurtulacağına, bekar kimse için evlilik hayalleri kurduğuna, yanlış bir ilişkiye gönül bağlayacağına, epey bir kazanç getireceğine, bereketli olacağına, anne babası ile kötü bir haber alacağına ve mutsuz olacağına, bir sebepte kazanılabilecek büyük bir başarının önünün kapanacağına, kalbi güzel bir insana, ailesiyle görüş ayrılığı olacağına, sorunun nereden kaynaklandığına ve nasıl çözüleceğine, kafa yormak için çok çabalayacağına işaret eder yüzdanlı düşürmek parasal olarak çok iyi bir döneme girileceğine refah içinde çok mutlu bir hayat sürüleceğine büyük güzel gelişmeler sayesinde işin büyüyeceğine kendinizi güvende hissetmediğinize işaret eder. Vicdanın her konuda rahat olmasına, hayallerin peşinden gitmeye, buna ilaveten psikolojik olarak kendini kötü hissetmeye, zorluk ve meşakkat içine girmeye işaret eder. Rüyada kahverengi cüzdan görmek hanesinde tatsızlıkların yaşanacağına ve aile fertleriyle aranızın açılacağına Hayatında büyük sevinçle karşılayacak bir haber alacağınıza ya da böyle bir olay olacağına, kişinin tek başına arzadığı başarıya ulaşamayacağına, işinde istediği başarıya ulaşacağına delalet eder. Kahveren cüzdan görmek, haneye gelecek olan huzuru ve neşeye, aile desteği görme, güzel haberler alıp sevinmeye yorumlanır. Aile bireylerinden birinin başının bir kötülük geleceğine, hayatında önemli güzel gelişmelerin olacağına ve işinde yükseleceğine, Ortaklıkların ve dostlukların biteceğine, kendinizi çok güçsüz, aciz hissedeceğinize, kötü bir duruma düşüreceğine, gelirin artacağına ve borçları ödeyeceğinize, işlerin her geçen gün daha da kötüye gideceğine işaret eder. Rüyada siyah cüzdan görmek, kazanç elde etmeye, sorunların azalmasına ve ölene kadar kendini iyi hissetmeye, çok büyük ferahlık yaşayacağına ve kısa zaman içinde büyük mutluluklar göreceğinize, Kendinizi önceki durumu daha iyi hissedeceğinize, güzel ve mutlu yaşayabilmek için birtakım imkanlar elde edeceğinize, olanakları en doğru şekilde değerlendireceğinize, girdiğiniz işlerde kötü durumlara düşeceğinize, annenizin hayır beklediğine işaret eder. Rüyada siyah cüzdan görmek, ev araba alacağınıza ve hayatın kolaylaşacağına, rahat bir nefes almanıza, rızkın artacağına, hep mutlu olacağınıza, birlikte olunan kişilerin hayırlı biri olmadığına, hiçbir zaman evinizdeki boş tencerenin boş kalmayacağına, işinde ve işinizde yaşadığınız problemlerin çözümü için tecrübe sahibi insanlardan yardım alacağınıza, sabırlı ve azimli bir şekilde hareket ederek hayat içinde çok iyi işler çıkaracağınıza işaret eder. Rüyada cüzdan değiştirmek, iyi geçinme ve kolay bir hayat sürmeye, umutlarınızı kaybetmeme ve keyfinizi kimsenin kaçırmasına izin vermemeye, hata yapmaya, gözden düşmeye, arkadaş çevresinin kalmayacağına ve her gün daha da içine dönmeye işaret eder anlayışlı bir kişiyle tanışacağınıza, çağınızın, çağınızın şöhretinizin artacağına, fakat çevrenize çekemeyen kimselerin size iftira atacağına, dedikodu yapacaklarına, kişinin bazen de kötü bir iftiraya maruz kalacağına, onun çok başarılı bir iş adamı olacağına, çok güzel çalışmalar olacağına, elinize geçen her kuruşu köşe bucak saklayacağınıza, girilen bir işte beklentilerin karşılanmaması yüzünden moralinizin bozulacağına işaret eder. Rüyada cüzdan değiştirmek, birçok sorumluluk altına girmeye ve hayatın güzelleşmesine, kendisinin bilmediği işlere kalkışacağınıza ve bu işler yüzünden başınızın belaya gireceğine, kendi seviyesinde olmayan kimselerle dostluğunuzu bitirmeniz gerektiğine, azimli ve hırslı bir yapıya sahip olduğunuzda, bir kimsenin aklına uyduğunuza, birilerinin aklına uyduğunuza ve aklınıza koyduğunuzu kolaylıkla gerçekleştireceğinize işaret eder.